Ahirete bir türlü inanmıyorlar Allah'a. Yine inanmıyorlar. Pişmanlıklarının diyor gizlerler diyor. Göz ucuyla bakıyorlar. Evet. Yani enaniyet yapıyorlar daha hala. Uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırdı diyorlar hocam hala. Evet. Şaşırıyorlar. Yani o kısım normal. O soru sormaları. yani Çünkü hakikaten yattıkları yerden kalkıyorlar. Anlayamıyorlar. Bulundukları mekanda anlayamıyorlar. Yani öldü mü, ölmedi mi Son anlıyorlar. Onlar öyle bir araziye getirip bırakıldılar zannediyorlar. Yani öyle. Dünyada baygınken böyle bazen adamları kaçırıyorlar falan. Anlamıyor. Dağa kaçırıyorlar falan. Adam uyanıyor. O da anlayamıyor yani nereye geldiğini. Sonra eyvahlar bize diyorlar. O çağırıcı çağırdığı vakit. Vadedilen, kastedilen gün bu. Biz öldük diyorlar. Ahiret din günü bu diyorlar. Biz olayı şu an kavradık diyor, anladık diyor. Yani eyvahlar bize diyorlar. Din gününü orada anlıyorlar, din günü olduğunu. Yani ahirette olduklarını o şekilde anlıyorlar.